Şubat 2020 Antalya Gazipaşa'dayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Bayram Şen. Evet. Bayram ama bu sene burada rekor gelişim kullandık bu serada. Kullandık. Diğer seralarımızda da kullandık. Kullandık. Ee, Sarada da kullandık. Salatalık şu anda yerlerine domates evet, e, dik, dikildi. Nasıl dikildi? Neler gördük? Rekor gelişim. Öncelikle topraktan başlayalım. Bize neler sağladı? Toprakta gevşeme oldu. Yani. Sıkan bir toprak mıydı burası? Evet, burası kırmızı, kırmızı toprak, kırmızı toprak. Asus gibi. Kaldım, beton gibi olurdu. Asus kaldım, beton gibi olurdu. Evet. Bu sene nasıl? Toprağımız. var. Diğer sereler de aynı değil mi? Evet. Burası kaç dönümdü toplam? Burası iki dönüm. İki dönüm. Diğerleri? Diğerleri parça parça 600 metrekare olan var. Aha. Bir dönüm olan var. Bir dönüm olan var. 800 Toplamda metrekare olan var. Sonunda 4-5 dönüm. Toplamda 5 dekar 5 dekar yere kullandık. Evet. Ee, toprağımız gevşedi. Gevşedi. Şimdi geçen seneye göre bu sene suyla alakalı ne söyleyebiliriz? Su tutumu, suyu emmesi nasıl? Sulama aralığı mesela daha mı sık suluyoruz? Daha mı e, geç suluyoruz? Daha geç suluyoruz. Mesela bir şey verelim, süre verelim. Mesela bir haftada bir haftayken kaç günü çıktı ya da üç gün sen kaç güne çıktı gibi. Abi üç gün yani sularsam şimdi beş güne çıkıyor. 5 güne çıkıyor yani evet. %50'ye yakın bir artış sağladı. Evet. Çeşit olarak burada ne var? Çeşitimiz şu an yakut. Yakut. Ee, geçen sene de aynı. Bir Yakut çeşidi vardı. Yaptı. Şöyle bir patlıcanı bir tane gösterelim. Şey olarak üreticilerimiz görsün. Ha burası evet. e, bugün toplama yapıl, yapılmış bir sera. Geçen hafta da zaten burada bu bölge ve Antalya bölgesi komple zaten e, bilirler. Kapalı. Eksi, eksi evet, derecelere evet, evet, düştü. Evet, evet. Bir 10 gün 15 gün hava kapalıydı. Evet. E, verim anlamında ne söyleyebiliriz? Geçen sene de aynı çeşit vardı. Bu sene de aynı çeşit. Sadece rekor gelişim bu sene. Tabanda bu sene oldu. uygulandı. Evet. Kilo olarak geçen sene kaç paket veriyordun, bu sene kaç paket veriyorsun? Arada ne fark çıktı? Abi geçen sene buradan Kışın Evet 25-30 paket toplarken bu sene 40-50 paket toplayam ordayın 50 paket e, Neredeyse iki katına Gelmiş Evet e, Bitki canlılığı güzel Bir de bu serada e, Bir kuruma sorunu var Evet Geçen sene böyle sarı olmadığını söylemiştiniz, doğru mu? Sararma oluyordu Geçen sene sarıydı, tabi sarıydı Sarıydı, bu sene bu sene ona göre çok daha canlı. Bu sene canlı. Aynı şey salatalıkta da gördük herhalde, değil mi? Evet. Oradaki verimden de bahsedin. Salatalık verimi nasıl oldu? Ya salatalıkta da güzel oldu. Fena değildi ama biz pirimizi verdik. Evet. Mecbur kaldık sökmek zorunda kaldık. Tabii. Yani salatalık yoksa devam ediyor. Evet. Biraz keşke görmeseymişiz. Fiyatlar da iyi olacağımız. Fiyatlar zaten şu an e iyi seviyelere geldi. <gülüyor> evet. Çok çok iyi seviyelere geldi. Rekor gelişimi öncelikle Gazi Paşa, tüm sera üreticilerine Türkiye'deki Tavsiye eder misiniz? Tabi tavsiye ederim. Yine kullanacağız Allah Azim ve Yine kullanacaksınız. E, rekor gelişim Verdiğiniz paranın karşılığını size kazandırıyor mu? Kazandırıyor, Harcadığınız masrafı... daha umut ediyoruz. Çiçek gelişi güzel. Umut ediyoruz. Sera daha hala devam ediyor. Evet. Canlı güzel. Şöyle bir Şu tarafa doğru bir gösterelim. Asıl şimdi sonra şey yapıyoruz. Burası iki dönüm. Şöyle, şöyle de gelelim. Şu şekilde. Kuralım. Evet. Bu şekilde görüldüğü gibi iki dönüm. Bir kapalı cam sera içerisindeyiz. Ee, biz size teşekkür ederiz. Bize var teşekkür mı adam. eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz buradan? Valla sana Üreticiler... böyle bir ürün üretmişsiniz. Ee, rekor gelişim <gülüyor> 11 yıldır üretiliyor. 11 yıldır satılıyor. Tüm evet. sera bölgelerinde, tüm meyvecilik bulan, tüm Türkiye'deki her yerde açık alanlarda kullanılıyor. Ee, rekor gübre AŞ firması olarak da yeni bir yaprak gübremiz var. Bunu da tavsiye ediyoruz. Size de az önce tavsiye ettik. Özellikle bu dönemler için, stres almak için. Evet, seralardaki tüm sebzelere, tüm meyve ağaçlarına, tüm narenciyelere, muz sarılarına tavsiye ediyoruz. Size tavsiye ettik. Ee, biz teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Buradan tüm seracılara, tüm Türkiye'ye selamlarımızı <gülüyor> gönder. <gülüyor>